Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle Segment bilgisayardan bize gelen bir kutuyu açacağız. Ben yani Dados kutuyu açtım ama içindekileri açmadık arkadaşlar. Onları bir göstereceğiz ve önümüzdeki günlerde bunların hepsini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Segment bilgisayarı belki bilmeyenler vardır. Rampage markası ile biliniyor. Everest var, Slink var. Hepsinden böyle bize bir kutu göndermişler. Drop gibi masaya düştü öyle söyleyeyim. Slink ürünleriyle başlayalım. Bu nedir? Şöyle göstermiş olayım. Akıllı priz arkadaşlar. Bunu takıyorsunuz ve işte uygulama vasıtasıyla şu saatte açılsın bu saatte kapansın gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Biz daha önce TP-Link'in taposunu incelemiştik kanalımızda. Ona benzer bir üründür diye tahmin ediyorum. Muhtemelen de benzer işleri görüyordur. Fiyatını falan bilmiyorum bu arada ama güzel bir testi olacak. Bunlar özellikle böyle otomasyon işlerinde çok kullanılıyor. Hani ışığı açayım, bir şey veya bir televizyonu açayım, bir şey açayım gibi komutlar vermek istiyorsanız bunlar çok işe yarıyor. Şu arkadaşı bir kenara koyalım. Başka ne var kutunun Bir tane daha s ürünümüz var. Bu da Illuminated Smart wifi fi Plug. Bu da aynı şekilde akıllı bir ürün. Ama bu RGB aydınlatması da varmış anladığım kadarıyla. Böyle bir Burada lambası var. Yanar döner bir şey. Şurada bakın fotoğrafı da var göstermiş olayım. Bunu da testlerini yine yakın zamanda YouTube kanalımızda izleyeceksiniz. Böyle ne diyor? İşte lambayı diyor, fırını diyor ve klimayı böyle kumanda edebiliyorsunuz. Yani akıllı olmayan bir ürünü birazcık yarı akıllı hale getiriyorsunuz. Tam akıllı olmuyor ama birazcık yarı akıllı hale getiriyorsunuz. Devam edelim. En iyi ürünü en son saklayacağım bu arada onu göstermiyorum. Bakmayın buraya Rampage ürünü. Everest'in şöyle bir ürünü gelmiş. Heh, gösteremedik, pardon. Şöyle bir ürünü gelmiş. Bu nedir? AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System. Biliyorsunuz evdeki internet çekmeme problemi yıllardır devam eder. Hepimizin evinde de vardır. Ben en son eve bir tane mesh sistemi kurdum. Ofise kurmuştuk zaten. Daha önce bunun videosunu çekmiştik. Bir de eve kurmuştum. Evde artık herhangi bir sorun yaşamıyorum. Mesh'in normal böyle hani... Menzil genişletileceği falan farkı şu. Çok kolay kuruluyor. Bir şeyle uğraşmıyorsunuz ve hani kurar kurmaz da artık evinizde güzel bir internet oluyor. Veya işlerinizde de olabilir. Bunu da deneyeceğiz. Bu Everest'in bu ürünü de yollamışlar. Bunu da şöyle kenara koyalım. Ve ve ve geliyor. Hazır mıyız? Evet. Zenpec'in Phantom X1 kulaklığı. Bu oyuncular için bir kulaklık. Virtual 7.1 Surround Sound diyor. RGB bir aydınlatması var anladığım kadarıyla. Ya da var mı yok mu tam göremiyorum şu anda. İşte 50 milimetrelik hoparlörler varmış üzerinde. Ayarlanabilir kafa bandı vesairesi filan. Valla hem PC hem de PS4 ile uyumluymuş arkadaşlar. Bu kulaklık. Vallahi güzelmiş yani. Bayağı şekil bir şey ya. Değil mi? Ne diyorsun? Helper? Abi çok güzeldi. Çok Sen şey test var. edersin artık. Olur. Eder tamam. misin? O zaman şöyle bir şey yapalım. Takipçilerimiz merak ettiği şeyleri, soruları, yorumlarda evet. Biz evet. de özellikle onu inceleyelim. Mesela bu oyunda nasıl? Bu oyunda nasıl? Evet, evet. Hangi oyunu oyunda oynamamızı istiyorsunuz? Mesela Valorant mı istiyorsunuz? Söyleyin. Videonun altında yorum olarak yazın. Biz de bunu Valorant'ta oynayalım. Ne bileyim. Başka oyunda istiyorsanız onda da yazın. İşte ses kasılıyor mu? Uzun süre kullanılan kulağı ağrıtıyor mu? İşte onu sen artık şey, şey onları... inceleyeceğiz. Hem PS4 hem de PC uyumlu. Xbox uyumlu olsa daha bir zordu. Ben de Xbox var. <gülüyor> Biliyorsunuz. O yüzden e, PlayStation'ınız varsa da onunla da kullanabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Evet böyle dörtlü bir kutu açılımı... ...kutunun da açılımı oldu ama kutuların içini açmayacağım. Çünkü detaylı inceleme olacak her biri için. O yüzden kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ben şimdi ürünü tekrar kutusuna yerleştireyim segment bilgisayarı da buradan teşekkürlerimizi sunalım. Bunların detaylı incelemeleri de önümüzdeki günlerde gelecek. O gün gelene kadar ürünlerle ilgili merak ettikleriniz ya da şöyle bir şey yapıyormuş, şunu yapabiliyorum gibi sorularınız varsa az önce kutudan çıkardığımız ürünlerin hepsini bu videonun altında yazın. Biz de kendi incelemelerinde onlarla ilgili sorularınızın yanıtlarını verelim arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter Facebook gibi sosyallerde takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.